Aşağıdaki sayı doğrusuna göre, yandaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Sayı doğrusunun ölçüye göre çizildiğini varsayınız. İlk ifade x eksi negatif x. Yani başlangıç noktamızı x ve buradan negatif x'i çıkaracağız. x çıkarıyor olsaydık, sayı doğrusunda bu yana doğru giderdik. Ama negatif x çıkarıyoruz. Yani bu yana doğru gitmeliyiz. Bir sayıdan negatif bir sayı çıkarmak, o sayıya pozitif bir sayı eklemekle aynı şey. Yani x eksi negatif x, x artı x demek. Sağ tarafa doğru bir x birim daha gitmeliyiz. Eğer pozitif bir sayı çıkarıyor olsaydık, sayı doğrusunda sola doğru gidecektik. Ama negatif bir sayı çıkardığımız için sağa doğru gideceğiz. Sonuç 2x olmalı. Negatif x değil. Yani ilk ifade yanlış. İkinci ifade sıfır eksi x. Çıkarma işlemi yaptığımız için sola gideceğiz. Sıfır eksi x eşittir negatif x. Doğru. Üçüncü ifademiz ise sıfır eksi negatif x. Pozitif bir sayı çıkarırken sola gitmeliyiz ama burada yine negatif bir sayıyı çıkarıyoruz. O yüzden yine sağ tarafa gitmeliyiz. Negatif bir sayıyı çıkarmak, pozitif bir sayıyı eklemekle aynı şeydi, öyle değil mi? Yani bu 0 artı x olarak tekrar yazılabilir. Ve 0 artı x, x eder, negatif x etmez. O zaman bu doğru değilmiş. Ve son olarak 0 artı negatif x var. Pozitif bir sayı ekliyor olsaydık, sağ tarafa ilerleyecektik. Ama negatif bir sayı eklediğimiz için sola doğru ilerleyeceğiz. Yani sıfır artı negatif x, negatif x eder. Gayet mantıklı çünkü sıfıra hangi sayıya eklerseniz ekleyin, sonuç o sayı olur. Yani bu da doğru.